İzgün özeti başlıyor. Orta olan 18,60 Euro 18,76 altın 9,95,68 Borsa 3,976 ve Bitcoin 20,748'e günü yükselişle kapattılar. Inter sahasında Victor Palizani'ye 4 sorun mağlup etti. İniyel yaşadığı olay sonrası depresyona girdiği zamanı anlattı. Karıma sarılmak, yastığa sarılmak gibiydi dedim. İstanbul'da toplu taşımaya yeni dönem başlıyor. Banka kartları artık İstanbul kartı yerine de kullanılabilecek. Raşit Cezral'dan Beşiktaş'a kötü haber geldi. derbiye oynanması için çabalanıyor. İmam Hatipler'le ilgili sözleri sebebiyle yargılanan Şarkıcı Gülşen'in yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı. Dünyayı tedirgin eden nükleer tatbikatı resmen başaran Putin'den ilk sözler geldi. Ukrayna'nın Kirli Bomba Kullanma Planlarının Farkındayız. Ütükteki boş kontenjan AKP'nin olduğu yarın seçim yapılacak değerli izleyenler. Cum Cumhur İttifak Ortağı e, BBP'nin lideri destekiden milyonlarca EYT'liyi heyecanlandıran açıklama geldi. İnşallah yılbaşından önce çıkıyor dedi. E, bu haberimize gün özetini sonra geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.